Efem satır arasından herkese merhabalar uzun zaman sonra bayağı bir uzun zaman sonra bize bir kitaplar tavsiye edin hani bu kadar kitap eleştirisi arasında tavsiye edeceğiniz bir şeyler de yok mu diyenler için elimize ulaşan bu kitap Roger Garodi'nin bu kitabı bir Müslüman gencin bir tersten bakarak Avrupa'yı öğrenmesi için gerçekten tavsiye edilebilir nitelikte ilk defa elimize aldığımız bir kitap olacak. İsmi sizi şaşırtmasın Garodi Yahudi olarak dünyaya geliyor. Sonrasında Marksist leninist akım içerisinde bir Hristiyan olarak yer alıyor. Biraz daha ilerleyen zamanlarda Cezayir'de Müslüman askerlerin kendisi silahsız olduğu için kendisine ateş etmediğinde bu nasıl bir hissiyattır araştırmasına girerek Müslüman olmaya karar vermiş bir Müslüman düşünürden bahsediyoruz. Hem Yahudi kanı taşıyor olması ve Yahudiliği çocukluğunda yaşamış olması, hem sonrasında Hristiyan olması, ardından Müslümanlığı tercih edip bir Müslüman olarak ahirete dünyayı terki, ahirete geçişi söz konusu olması, hem Batı'nın tam göbeğinde, hem Komünizmin Gazalisi olarak anılıyor olması, bu anlamda sizin, Batı'yı anlayabilmeniz için müthiş bir serüven olacaktır. Bu serüvenin içerisinde en önemli unsurlardan biri de bu ismin sadece düşünce adamı değil aynı zamanda aksiyon adamı olması. Biliyorsunuz i̇mam Gazali Hazretleri için dünyadaki bütün İslami kaynaklar ortadan kalksa Kur'an-ı Azimüşşan hariç i̇mam Gazali Hazretlerinin İhya-i ulum -i Dini, bize yeter kavramından ötürü ona hüccet İslam denilmiştir. E dolayısıyla aynı sözü Garodi için de söylerler. Eğer Marx'ın elinde yazdığı bütün kitaplar ortadan kalksa Garodi bize yeter diyen büyük bir komünist kitleden bahsediyoruz. Ama Garodi'nin en sonunda Müslüman olmadan önce yazdığı bir kitap olması olayı tam da lezzet hale getiriyor. Yani Medeniyetler Diyaloğu Garodi'nin bizim yeni hazırladığımız Batı Felsefe serüveni kitabımızda ele alacağımız üzere Müslüman olmadan önce yazdığı bir kitap olduğu için de apayrı bir tadı var. Dolayısıyla sizlere bugün zevkli bir kitabın sadece belli bölümlerinden bahsedeceğim. Bu lezzeti mutlak surette Batı Felsefesi kitabına saklamak niyetiyle. Efendim biliyorsunuz Müslüman olduğundan bahsetmiştim. Bu kitabı 1977 yılında Müslüman olmadan 5 sene evvel yazıyor. Bunun altını çiziyorum. Zaman zaman Batı felsefesinin berbat bir halini beyan eden bizler ne yazık ki pek çok genç kardeşimiz tarafından ya Batı'yı bu kadar yerin dibine sokuyorsunuz da siz tanıyor musunuz? O Batı nelere vesile olmuştur dediler ya. Garodi dedi, tam da bu manada yaralarımıza merham olur nitelikte başlıyor söze. Batı bir kazadır diyor. Tarihte beyaz adam tarafından oynanan rolün bu uğursuz yönüne ben beyaz hastalık adını veriyorum diyerek Avrupa insanının hastalıkla hayat biçimini daha 1913 yılında doğmuş birisi olarak bu uzun ömründe dile getirmeye başlıyor. İran'da İmparatorluca Farah Pehleviye, Medeniyetler Diyaloğu projemi izah ettim ve bunun gerçekleştirilmesine yardım etmek isteyen ilk kişi o oldu diyerek Batı ile Doğu arasında Müslüman olmadan önce ciddi köprüler kurulması gerektiğinin iddiasına sahiptir Garodi. Çünkü Batı'nın İslam dininden aldıklarını unuttukça yozlaştığını anlatır ki bu olayı ilginç bir hale taşıyor. Bakın şöyle diyor. Hall Avrupa'nın üç gelenekle yoğrulduğunu söyler diyor. Ahlak alanında Hristiyanlık ve özellikle de Katoliklik. Hukuk, siyaset ve devlet alanında Roma hukukunun kesintisiz nüfuzu, düşünce ve sanat alanında eski Yunan geleneği. Ve diyor, Batı diye adlandırılan medeniyet doğuşunu Mezopotamya ve Mısır'a yani Asya ve Afrika'ya borçludur. Ancak Goredi bu üç temel esas üzerinde yaptığı çalışma için şunu söyler. Eski Yunanların zaferlerinin ve onların sayısız düşmanlarının yenilgilerinin allanıp pullanan ayrıntılarına gelince. İmparator bunları diyenlerin Yunanların kendileri olduklarının unutulmaması gerektiğini o detayların anlamsız ve abartılı oluşuna ve karşı tarafında görüşüyle kanaatimizi pekiştirmek için Elimizde hiçbir Pers tarihinin bulunmadığına hep dikkat çekerdi diyor. Yani Garodi batının kendi tarihini kendisi yazdı hem de allayıp pullayarak yazdı diye biz anlatmaya her gayretimiz için müthiş bir deliller silsilesi sunuyor kitabında. Din konusuna gelince diyor. Miltat ve Temistokles'in Yunanistan'a hala ve daha uzun süre çok tanrıcılık inancına bağlıydı. Oysa önce 6. yüzyılın İran'ı çoktan Zerdüş dininin ve bu dinin peygamberi Zerdüş'tün tek tanrıcılığını kabul etmişlerdi ki o dinin gücü kutsal kitap Avesta'nın en güzel bölümlerinde apaçık görünür. Ahlak noktasındansa şu garip çelişkiyi hatırlatmak yerinde olur. Eşil bize Salamina deniz zaferi sonrasında Yunanların yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan kazazede Perslerin üzerine çullandıklarını ve onları ton balıkları gibi kayık kürekleriyle katlettiklerini anlatır. Halbuki ülkelerinden kaçan Yunanlar hatta bunlar arasında Perslerin en azılı düşmanları olanlar bile İran'da misafirler gibi ağırlanmıştır diyerek doğunun savaşta bile ne kadar nazik insanlar olduğunu anlatır. Batılılar daha çocukluklarından itibaren bir demokrasinin kölelerin sömürülmesi ve ülkelerin sömürgeleştirilip sömürülmesiyle tam anlamıyla bağdaştığını, yani tıpkı eski Yunanlarda olduğu gibi demokrasinin emperyalizmin sömürüsüyle ters düşmediğini düşünmeye alışırlar derken, bizim hep altını çizdiğimiz demokrasi yalanlı kalın kalın ibarelendirir. Rodi. Büyük İskender Doğu'yu fethetti deyip üç nokta koyar. O andan itibaren de eski Yunanistan'ın tarihi cihan tarihinin sonsuza dek ayrılmayacak bir parçası oldu der. Halbuki Büyük İskender zamanında Büyük İskender'in varlığından ve efsanesinden habersiz olan o Veda ilahilerinin, o Upi ve Buda'nın Hindistan'ı, Lao Tzu ve Confucius'un Çin'i ve daha nice ve nice halklar vardı derken, Büyük İskender'in meşhur Zülkarneyn Aleyhisselam olmadığına delili ne yazık ki batılı kaynaklardan okuyor oluyoruz ama sağ olsun Garöli. 5 asır boyunca Roma zorbalığı dünyayı kasıp kavurdu demesi içimizi ferahlatıyor. 20 milyonluk bir cihan imparatorluğunda sadece 200 bin Roma vatandaşı vardı. Ayakta kaldığı sürece üretmek ve ortaya bir şeyler koymak yerine... Habire zenginlikleri ve kültürleri yağmalayan Roma'nın o karanlık dönemi üzerinde daha fazla durmak gereksiz diyerek Roma tarihini bir anda çöple buluşturuyor Garodi. Roma herkelciliği Yunan sanatının zevksiz ikinci sınıf bir gerçeklikle bezenmiş bir kopyasından ibarettir derken gözümüz batı hayranı Roma sanat tarihinin düşkünü olan gariban Türk tarihçilerine gidiyor. Görmek için, gerçeklerle yüzleşmek için önce bir hakikati kabullenmek gerekiyor. Ve şöyle diyor. Romalıların sadece iki meziyeti vardı. Dünyayı yağmalamalarına imkan veren askeri güçleri ve bürokratik organizasyonları bu durumda medeniyet üstünlüğünden nasıl söz edilebilir? Medeniyet düşkünlerine duyurulur. Hristiyanlık, Nietzsche'nin haklı bir burun kıvırmasıyla Hristiyanlığı halk için Platonizm eflantunculuk adını verdiği şekle sokan eski Yunan geleneğinden koparılır diyerek şu kitabı yazdığında hali hazırda Hristiyanlık üzere yaşayan Garodi çoktan gerçekleri görmeye başlamıştır. Ne var ki diyerek devam eder. İmparator Konstantin'den günümüze kadar Hristiyanlığı şekillendiren kurumsal Hristiyanlık, eski Yunan düşüncesi ve Roma devlet düzeni tarafından yolundan çıkarılmıştır diyerek Hristiyanlığın bir devşirme usulüyle dönüştürüldüğünü kabul edip batı bir kazadır dediği ikinci bölüme geçer. Rönesans'tan bahseder. İnsanla Tanrı arasındaki ilişkilerin daha önceki anlayışını dönüştüren bir ideolojiye sevk etmiştir. Rönesans'tan itibaren İnsanın tabiatla özel ilişkisi, galibin malopla ilişkisi haline gelmiştir diyerek, Roman'ın galibiyet psikolojisi ad altında bir dinin nasıl hallaç pamuğuna çevrilip putperestleştiğini anlatır. Rönesans tanrıyla bir başka ilişki kurar. O bu konuda ortaya kocaman bir soru işareti koyar derken, cevabını İslam topraklarında bulacağını biliyor muydu? Biz de bilmiyoruz. Bireyciliğin vurgulanışı esas onur diyor. Biz bireyciliğe karşı çıkarken Müslüman akademisyenler Tevhid Hoca'nın buna benzer bütün alimlerin söylemlerini reddede duruyor. Kavram tabiatı ve insanı bir yönlendirme aracıdır derken biz Tevhid Hoca'nın her programında kavramlar çok önemlidir desek ve Türkler bunu umursamasa da o daha bunu 100 yıl önceden çok defa tekrar ediyor. Bundan böyle tevekküle boyun eğmeyi vaz eden bir dinin yerini arzuyu sürekli kamçılamaya dayalı üstü örtülü bir din alır diyerek tevekkülün Hristiyanlıktan nasıl çıkarıldığını anlatır. Faustçu model kapitalizmi yani kudret ve kar arzusunun tatminini bilim ve tekniklerin sonsuz gelişmesinden bekleyen tek boyutlu batı insanını ortaya çıkaran bir toplumu doğurmuştur diyerek bu değişim sürecinin nasıl metalyalizme götürüldüğünü ve Avrupa'nın nasıl mahvolduğunu anlatır. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar Batı medeniyetimizin gelişmesine 3 postulat hükmetmiştir der. Birinci temel değer olarak eylem ve işin önceliği postulatı. İnsan durmadan faaliyette bulunarak bütün büyüklüğünü ortaya koyar der. İkinci postulat aklın öncülüğü postulatı derken bu postulat şu şekilde ifade edilebilirler. Akıl bütün problemleri çözebilir ve tek gerçek problemler de bilimin çözebildiği problemlerdir. Ama şimdi çok güzel bir cevap verir. Bir medeniyet ki insanı çalışmaya ve tüketmeye indirgeyen, ruhu zekaya indirgeyen, sonsuzluğu miktara indirgeyen bu üç postulata dayanır. Böylesi bir medeniyet intihar etmek için hazırlığını yapmıştır. Şu söylemi dinlerken tarihte yaşamış, hali hazırda göremediğimiz kürsülerden hakikati beyan eden büyük alimlerden birini dinliyor gibiyiz. Adamın hidayete ereceği kaleminden belliymiş zaten. Bizdekilerin hidayete erdiği de kalemle karşılaştırmaya kalkılsa biraz karanlık. Foz şubedi niyetimizin 3. postulatı Hegel'in bir ifadesini kullanarak kötü sonsuzluğun yani tamamen miktara dönüştürülmüş sonsuzluğun önceliği postulatı adını verdiğim postulattır der. Mesela gitgide daha güçlü nükleer silahlar yapmak, gidilecek hiçbir yer olmasa bile gittikçe daha hızlı giden otomobiller veya uçaklar üretmek. Can çekişen kimseyi bir tedavi başarısının objesi ve kurbanı yapan tamamen bitkisel bir hayat söz konusu olsa bile hayatını mümkün olduğunca daha fazla uzatmak gibi der. Az gelişmişlik bir ülkenin diğer ülke tarafından sömürülmesi ilişkisinin ifadesidir der ve burada Avrupa'yı tanımak için okumanız gereken uzun beyanatlara girmeniz gerekir. Amerika yerlilerinin 16. yüzyıldan itibaren soykırıma tabi tutulmasına açıkça ifade eder. Hatta bu ifadeleri tarihçi hayatında okursanız biraz internetten ne yazık ki onun çoğu defa sürgüne gönderilmesine, ülkesinde eziyet edilmesine sebepte olur. Afrika'nın ve Asya'nın en büyük bir kısmının siyasi ve askeri hegemonya altına alınarak ve emeğe düşük ücreti ve ithal malları yüksek fiyatı zorla dayatarak Sanayi ve ticarette mükemmel verim sağlayacak yatırımların garanti altına alınmasından bahsederken Afrika sömürgeleştirilmesinden bahseder. Batıda kazanç ve kudret ihtirasını temel alan aç gözlü bir toplumun doğmuş olması ile birlikte geçmişle hiçbir şekilde kıyas edilemeyecek çapta icatların seferber edilmesinden ileri gelmiştir ve kritik cümle. Aslında Avrupa bu icatları da Çinlilerle Araplardan almıştır. O yüzden Avrupa'nın üstünlüğü bir kültür üstünlüğüne değil, aksine denizcilik ve silah olmak üzere iki sektörde sahip olduğu avantaja dayanır derken, biz bu Avrupalılar vahşidir dediğimizde alta biraz abartmadınız mı diyenlere cevap Groddy'den gelsin. Dikkat çekici bir nokta. Avrupalılar gelmeden önce kölelik hiçbir zaman Afrika'da bir üretim biçimi olmamıştır. Bazen sadece esirler cemaatçi toplum dağıldığında ev işleri yapan köleler olarak hizmet veriyorlardı derken İslam'ın köleliği nasıl ortadan kaldırdığına bilgisi olmasa da hissiyatında yaşar Garodi ve gerçekleri yazar daha Müslüman olmadan önce. Hatta burada ifadeleri devam eder şöyle der. Dünya hiçbir zaman böylesi bir soykırıma şahit olmamıştı. Bu soykırım Cengiz Han'ın binlerce insan kellesiyle piramitler diktirmesine imkan veren katliamlarıyla bile mukayese edilemez. Batı tarafından işlenen tarihi cinayetin büyüklüğü yanında Cengiz Han'ınkisi çömez işi kalır der. Avrupalı istilacının tutumu her yerde aynıdır. Tıpkı uyuşturucu ticaretini zorla kabul ettirmek için Fransız, Alman ve İngilizlerin Çin'e karşı birleştikleri Afyon Savaşı'nda olduğu gibi. Çin hükümeti 1834'te uyuşturucuya el koymak ve stokları imha etme kararı aldı. İngiliz yönetici Elliot, stokların parasının ödenmesini ve Afyon ticaretinin serbest bırakılmasını sağlamak üzere savaş gemileri göndermesini istedi. Ve bu savaşın sonunda şuraya geldi mesele. Fransız alkol tüccarları nitekim gelirlerini arttırmak için Fransız idaresi 8 Eylül 1934'te zorla alkol tüketimi yürürlüğe koydu. Yazısında koymuş buraya. Yönetim bugünden itibaren nüfusa kayıtlı her kişinin senede 7 litre alkol tüketmesi gerektiğine karar vermiştir. İşte Fransa'nın güzel yüzü böyledir. 1885 Berlin Konferansından itibaren ''Hudutsuz bir sömürü imkanı tanıyan siyasi ve askeri kontrolü sağlamak maksadıyla iç kısımlarının istilası başlamıştır.'' diyerek Avrupa'nın istilacı zihniyetini şifre eder. Sefer Birliği, Batı ve Hristiyan dinini savunmak için yola çıkar. Onun oradan geçişinin ardından meydan tüccarları açılır. Burada da Şam'a çok basittir. Önce misyoner gider peşinden asker ve son olarak da bezirgan diyerek yıllarca bizim söylemeye gayret ettiğimizi Garodi tam da işin içinden yeniden çivi çakar gibi beyan eder. 1830'da Fransızlar gelmeden önce Cezayir buğday ihraç eden bir ülkeydi. 1830'da geçiyordu ve bu Fransa'nın istilahlı kuvvetlerinin işe karışmasına bir bahane olduğu Dinleri, alkolü yasaklayan bu Müslüman ülkeye şaraplık, üzüm üretimi dayatıldı diyen Garodi, gerçek Fransa'yı bizlere anlatmakta. Şimdi devam edeceğiz. Dediğim gibi bu araların lezzetini hem size bırakıyorum, hem de bizim uğraştığımız Batı felsefesi külliyatına inşallah. Burada birkaç ifade Garodi'den anlatırken, sanki bizi çok iyi anlamış, bizim anlatışlarımızı reddedenlere, Müthiş cevaplar içeriyor. Niçin Japonya Asya'nın az gelişmiş olmayan tek ülkesidir diyor. Cevabı basit. Çünkü 19. yüzyılda bütün Asya ülkeleri batılı ekonomilere boyun eğmişken Japonya kendi içine kapanıyordu. Doğu Angola'da ortalama ömür 30 yaşın altındaydı ve bunun sebebi Avrupa'ydı. George de Castro. Amerika tarafından Latin Amerika'ya verilen her doların Amerika'ya 3 dolar olarak geri döndüğünü ispat etmiştir diyor. 1. Medeniyetler diyaloğu arayışının konusu kurucusu rahip Lebrecht'in zihnindeki ekonomi ve hüminizm derneğinin dillendirdiği gibi yeni bir dünya düzeneğinin kurulmasına kültür planında bir katkıdan başka bir şey değildir derken Medeniyet tasvirindeki bu insanların her medeniyet ittifakı girişimiyle nasıl bir sömürü başlangıcına hazırlık yaptıklarını anlatıyor. Yani de bundan yaklaşık 50 yıl önce. Tahribat diyor Amerika'da başladı. Mayaların bütün yazılı eserlerini imha etmekle övünür. İspanyolların gelişinden sonraki döneme ait bugün elimizde bulunan eserler, Çoğunlukla şarkıların ve sözlü geleneklerin sadece yazıya geçirilme denemesinden ibarettir diyerek Amerika'daki sanat ve kültürün ne kadar hoyrat olduğunu delillendirir. İslam'ın bereketli kasırgası başlığı altında henüz Müslüman olmadan kullandığı ifadeler şunlardır. Kaçırılan bir değer diğer fırsat ve ortadan kaldırılması şart bir masal. Fransız sömürgeciliğinin 8. yüzyıldan itibaren başlayan İslam'ın yayılışına Asya barbarlığının batıya çullanışı olarak takdim ederek kabul ettirmeye çalıştığı masal der. Feodal bir çalkantının pençesindeki ülkede Müslümanlar o dönemin en güzel hidrolik tesislerini inşa ettiler. Bugün bile Marsiya bahçeleri hala bir rüya alemiymiş gibi yad edilir derken İnsanın sonrası geliyor. Yahu bizim yazarlardan bir tane Avrupa'nın tarihini böyle ibarelendirebilen çıktı mı? Hayır. Müslümanlar tarafından sokulan bu medeniyet kaynağını en uzak Asya'dan alıyordu. Kurtuba Üniversitesi'ne tahsile giden Fransız Keşiş Gerber oradan öylesine bilgilerle donanmış halde döndü ki kendisini şeytanla ortaklık etmekle suçladılar diyor. Üçüncü Dünya'ya yardım kavramından daha diktatörce bir şey olamaz diyerek önemli bir cümle kuruyor Garodi. Niçin o bize yardım etmesin? Üçüncü Dünya'nın bize öğretecek çok şeyi ver derken Avrupa'nın cehaletini bizlere ifadelendiriyor. Ressam diyor çünkü sanattan bahsediyor bu aralarda müthiş tatlı ifadelerle. Ressam pek çok özelliğinin yanında tıpkı çay veya yayla okatması atma gibi zen deneyiminin sadece bir medyumudur. Ruhi ve dini tecrübe hiçbir zaman bizim Avrupa'da anladığımız manada bir sanat oluşturamaz derken sanat için ruh lazım beyanatını sunar nerede bizim Mimar Sinan'ın güzelleri? Her şeyden önce İslam sanatının dini anlamının ve bu sanatın tasavvufla münasebetlerinin tam manasıyla kavranılması gerekiyor. Müslüman şiiri batıyı etkiledi. Tasavvufi formuyla aşka büyük önem verdi. Bu katkı tamamen doğuya has bir katkıdır. Ebu Said tasavvufu şöyle tarif eder. Tasavvuf fazla olanın terkidir. Senin beninden daha fazla da hiçbir şey yoktur. Sen kendinle meşgul oldukça Allah'tan uzaklaşırsın. Senin ben nefsinin bulunduğu yerde her şey cehennemdir. Senin ben nefsinin olmadığı yerde ise her şey cennettir diyen yani Garodi bugün dürbünle aradığımız ama göremediğimiz İslam alimlerinden Müslüman olmadan önce vazifesini ifaya başlamıştır. Cami der. Sadece Allah'a ibadet etmenin basit bir mekanı olmak ister. Özgün bir şekle sahip olması da bundandır. Eski Yunan mabedinin sadece din adamlarının girebildiği son derece kutsal bir yer olmakla da alakası yoktur. Hristiyan kiliselerinin uzunlamasını olan planıyla da Mekke yönünü gösteren mihraba daha doğrusu kıbleye doğru müminlerin çok büyük sayıda yönlenebilmelerine imkan verecek tarzda olabildiğince genişliğe sahiptir. Namaza çağrı, yani ezan minareden hareketle gerçekleştirilir. İslam sanatının en birinci özelliği işe yarama arayışında işlevselliğinde yatarlar. Garodi'nin şu son sözü bizim için bu kitapta çok baştan sona okusak kıymetli olan bu kitapta şu sözde önemli bir vazifeyi bizlere hatırlatır ki biz de o vazife üzereyiz inşallah. Kendi örneğimi vereyim der. Felsefe doçenti olan ben... Bütün imtihanlarımı Hint, Çin ve İslam felsefeleri hakkında tek bir kelime bile bilmeden verdim. Batıda felsefe son derece daraltılmış bir anlamda benimsenir. Yani süre gelmiş Batı'nın felsefesinin çöpe girmesi için Garodi'nin herhalde bu kadar zaman beklemesi gerekmiştir. Hakikat, Garodi bir Müslüman olarak bir Müslüman düşünül olarak aramızdan ayrılmış olsa da onun Müslüman olmadan önce söylediği bu sözleri bugünkü Müslümanlar bile söylemekten hem imtina ederler hem de uzaktırlar. Ne diyelim? Tavsiyeye Garodi ile başladık. Biz ters köşeyiz çünkü düz köşeler sizi hep çamur deryasına sürüklediler. Bizi izlemeye devam. Yolumuz daha çok uzun. Hadi kalın sağolun.